girdikten sonra yaklaşık 200 kilometre civarı 250 kilometre civarı yazlığa geldik. Edirne yolundan Tekirdağ yoluna doğru saparak Isırma gibi huyu var mı? Yok. Biraz evet. şunları ha. Hayır merak ediyor hani böyle bazen... Yalıyor yani. sadece ısırmıyor. Yalıyor Şu. da şey mesela yalayınca senin yana... Sen. <gülüyor> Abi ne var sen? Esi... Yansı... Yalayınca seni... Pele Geyikli Eyvah çekildiği yerleri merak ediyorduk Geçen sene burayı pas geçmiştik Bu sene gideceğimiz ilk yer burası diye karar verdik Ve oraya doğru yol alıyoruz. Arta kaupayı gidiyoruz. Evet. Her Her ne ne diyorsun? Çıkış nereden ya? Bizi nerelere zaptanalım ya? Gene geldik bir yerlere aldık başımıza gidiyoruz. de 3 kilometre gidiyoruz. 3 üç daha üç kilometre daha diyorlar. Gidiyoruz 3 kilometre. Ne Geyikliyse 3 kilometreden daha fazla yol yok herhalde. Hep 3 diyor ama... Kınavıya baktık şimdi, ee, daha gideceğimiz alana 4.5 kilometre varmış, olur da minibüsle dolmuşu yakalarsak bineriz, çünkü taksiler genelde dolu geçiyor, dönüşte de artık ne yapalım taksiyle döneriz, ama şu anda hava çok güzel, keyifli. Orada kalmak istemedi, sabah denize girmek istiyorum dedi güzel bir yerde. Biz de devam ettik ve Asaso'ya doğru yol aldık. Ve bu tatilde biz de anladık ki rüzgar hiçbir şekilde bırakmayacak. Yola çıktığımızdan beri sürekli rüzgar var. Asos'ta da rüzgar dolayısıyla deniz çok kötüydü. Ve tekrardan devam etmeye karar verdik ve ilk hedefimiz Ayvalık'tı. Ayvalık'a doğru yol aldık.